Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri ben Özgür Çetin ben Osman Tufan teknoloji oku yorum bölümünün 14. bölümüyle karşınızdayız gördüğünüz gibi artık, artık ofise döndük ofise değil mi Osman döndük, evet. ama aramızda bir mesafe, mesafe var mesafe var yani bir... Bana yaklaşma diyorum Osman <gülüyor> bana yaklaşma bana yaklaşma tamam <gülüyor> Evet, e, sağlık Bakanımıza da buradan selam olsun. Tabii zor bir süreçten geçtik. Hala da geçiyoruz bu arada. Bu arada hani her şey bitmiş vesaire falan da değil arkadaşlar. E, ama sosyal mesafeye dikkat ederek, hijyene de dikkat ederek, temasta bulunmamaya çalışarak işlerimizi yine devam ettiriyoruz şu anda. Ofise geldik ama biz haftada bir ya da iki gün ofise evet, geleceğiz. aynen öyle. Değil mi? Bir ya da iki gün gelip inceleme videoları, içerikler üreteceğiz. Ondan Sonsunda... sonra tekrar ellerimize kaçacağız. Evet, o şekilde bir süre daha böyle devam edeceğiz. E, Nasıl görüyorsun Osman şimdi bu süreci? Evet şimdi normalleşme sürecine ilk adımı attık biraz İran itibariyle. Hatta biz de bir teknoloji mağazasına gitmiştik. Bu yüzden bakalım hani teknoloji mağazaları da açılıyordu orada yoğunluk var mı yok mu diye. Çok şaşırdım ben gerçekten. Böyle insanlar uzun uzun kuyruklar oluşturmuşlardı. Ben hatta şey zannettim dedim acaba bir kampanya falan mı var? Hani böyle bu kadar insan yığılmış. Bakıyorum afişlere böyle. Kampanya falan da yok fiyatlar falan da normal. Gayet uzun bir kuyruk ve sonrasında açıldı, herkes girdiği içeri falan neyse. Bakıyorum hani gezmek için girme de değil. İnsanlar gerçekten bir şeyler alıyor böyle. 2-3 telefon alanlar, böyle televizyon alıp götürenler. Allah Allah, çok, ben, çok ilginç bu arkadaş. Garipsedim ben yani. O videoyu biz kanala yükledik, onu da izleyebilirsiniz. Bakırköy forumdaki Medya Mark mağazasına gitmişti Osman arkadaşımız, kamera arkasında görmediğiniz Oğuz. E, tabii şimdi orada ben şey düşünüyorum biraz aslında hani Dijital dünya gelişti kredi kartı bilmem ne ödeme sistemleri arttı ama hala da böyle kredi kartı kullanmayan bence o biraz ondan da kaynaklanıyor sanki ve hani o sistemlere güvenmeyen Belki hani böyle e-ticarete soğuk kalanlar ne bileyim teknoloji ma mağazalarının açılmasını bekliyorlardır diye tahmin ediyorum çünkü mesela biz hani bir yetkiliye bir şeyler soralım zor orada Adamın elinde de 4 tane telefon var. Abi diyor bunları yetiştirmem lazım. 4 tane telefon yani <gülüyor> bir kişide. Enteresan tabi. Bir de tabi şöyle bir durum da var. Mesela ben de bazen sakındığım şeyler oldu. Online alışverişten mesela ben yapan birisiyim. işte N11'den şuradan buradan birçok yerden alışveriş yapıyoruz. Orada şöyle bir sorun oluyor. Mesela siparişi veriyorsun ama ne zaman geleceği de belli değil. Evet şimdi bu özellikle şeyde bir de bu kargoların kota meselesi falan girmiş işin içine. Normalde 3 gün 4 gün diyorlardı. Şimdi arıyorsun ürünüm gelme diyor. Kota dolmuş. İşte kargoda kota olduğu için gönderemiyorlarmış evet. vesaire bir sürü bahane çıkmış ortaya. E bir şey de diyemiyoruz. Şimdi elimiz kolumuz bağlı çünkü mağazalar çoğu Kapalıydı. kapalı, marketler kapalı. Sadece teknoloji marketleri için söylemiyorum Şimdi, mu? Tabii tabii başka normal. Genel olarak her yer kapalı. Çünkü bir harekende mağaza Açıldı ama şu anda açıldı. Şu anda açıldı <gülüyor> evet çoğu açıldı. İsterseniz herkes e-ticarete önermişti. Fakat gördüğüm kadarıyla yönelmeyen de bir sürü insan varmış. varmış. yani Özellikle teknoloji tarafında. Evet. Bir hani telefonların fiyatları artmıştı falan diyorduk ama yani yine de talep var gördüğüm kadarıyla. Ya bir de tabii şöyle bir durum oluyor. Hani biz şimdi çok dijital dünyaya yetişe olduğumuz şimdi zannediyoruz ki herkes öyle. Aslında herkes öyle değil. E, o Oraya gidenler hani kuyruk olanlar veya birkaç birden telefon alanlar muhtemelen o dijital dünya ile hala entegre olamamış kişiler diye tahmin ediyorum. Ben bu kötü bir şey olarak söylemiyorum bu arada. Tabii ki de. O bir tercih meselesidir. Öyle yaşamak istiyorlarsa öyle devam edebilirler ama işte o mağaza kapandığında işte bu biraz sıkıntı oluyor. ister istemez. bir şeye tedarik etmen ulaşma zorlaşıyor. Tabii çok enteresan bir dönem bu. Yani 300 yılda, 400 yılda, 500 yılda bir gelen bir salgın bize denk geldi. En son 100 yıl önce gelmiş mesela işte. Yani İspanyol, İspanyol gribi olarak filan. Yani tabii ki çok enteresan bir dönemden de geçiyoruz. O da ayrı bir konu. Ama yine de biz tabii sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım. Her ortamda toplu taşımada veya diğer toplu olarak bulunduğumuz ortamlarda. Biz de elimizden geldiğince ne bileyim işte hediye çekilişleri vardı. Onu bile yapmamaya başladık biz. Çünkü... Kargoları meşgul etmemek evet. adına aldığımız bir karardı ama Haziran'ın ortasında falan başlayacağız gibi de görünüyor arkadaşlar. Ya kargoları meşgul etmemekten değil. ziyade kargolayamayız diye aslında biraz biz çekindik. Ki bu çekinçemizde de haklıymışız. Çünkü ürün bekliyoruz. Adamlar ürünü yolladık diyor mesela. Bize iki hafta sonra geliyor ya da ne olduğu belli olmuyor. Belli olmuyor evet. Bir tane ben mesela birisi sosyal medyada paylaşmış. Adam sıfır iPhone almış. Bildiğiniz sıfır. Öyle bir kutu öyle bir hale gelmiş ki adamın eline ulaştığında kargodan. Yani içinden iPhone paramparça olarak çıkmış. Yani Artık hangi şartlarda taşındıysa yani o yüzden evet. e, bu çekilişlere de biz bu kargo sürecinden ötürü şey yapmıştık. Ama önümüzdeki günlerde e, tekrardan devam edeceğiz. Ayrıyetten canlı yayınımız vardı. Bizim cuma günleri hala var saat 8'de. Orada da canlı yayın esnasında da çekilişler yapacağız arkadaşlar. Canlı yayın esnasında da hediyeler dağıtacağız. Takipçilerimize bunu da buradan bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu süreçte biz özellikle arkadaşlar ofise çok gelmemeye az önce söyledik zaten karar verdik ve öyle de yapıyoruz zaten ve diğer bütün içeriklerimizi de kendi evimizden ya da yapabiliyorsak farklı yerlerde hazırlayıp daha az insanlarla temas ederek size ulaştırmaya çalışıyoruz ama ee, kanalımızı takip ediyorsanız e, teknoloji.com'u takip ediyorsunuz görürsünüz ki herhangi bir şekilde aksaklık veya e, ürünler ulaşmamasından evet. dolayı değil ama bizim elimize ulaşan bütün ürünleri hızlı bir şekilde inceleyip sizlere hızlı bir şekilde sunuyoruz. Bunun için herhangi bir aksaklık da olmadı. Evet. Hem ekibi hem de e, destek olan markalara buradan da teşekkürlerimi neteyim. You have no idea. What you're walking into. I don't care. Şimdi Osman bir de bir oyun var geldi. Evet. Ee, ambargosu da kalktı gibi de daha tam kalkmadı da. 12, 12'sinde kalkacak Kalbicim. ambargosu da. Şu anda oyunu yükledik ve oynamaya başladık. The Last of Us 2'den bahsediyoruz arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz hem Türkçe dublaj hem de Türkçe altyazıyla geldi bu oyun. Gerçekten çok beklenen bir yapımdı. Hani PlayStation 4'ü olanlar bekliyordu tamam ama PlayStation 4'ü olmayanlar da bu oyunu bekliyordu. Ben bekliyordum mesela yani. ama bana gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> bir tane geldi da güzeldi. herhalde. YouTube'dan izleriz falan böyle hikayeyi tamamlarız. Gerçi hikayesi daha önce sızdırılmıştı ama spoilerı yemeyenler hala vardır. Ben yemedim henüz mesela. Gerçekten muazzam bir oyun. Herkes bekliyor bu oyunu. Yani Noctodog durdu durdu durdu. En sonunda bombayı patlattı diyebiliriz. Aslında ilk oyunda PlayStation 3'ün son zamanlarında gelmişti. Bu oyunda PlayStation 4'ün artık son, son zamanlarında, zamanlarında geldi. geldi. Ee, ve oyun öyle bir şey ki yani bakıyorsun böyle. Ya diyorsun bu PlayStation 4 böyle bir oyun kaldırıyorsa PlayStation 5'e acaba gerek var mı yok mu insan böyle bir kafasında düşünüyor gerçekten çünkü grafikler muazzam hani o e, oyunun oynanışı muazzam. Sen yani oynama fırsatı buldun mu daha ben yük yükleniyor yükledim, galiba. Ben oynadım biraz da tabii e, bir ha. giriş yaptım yani e, öyle bir şey ki bazı yerlerde hani sinematik mi yoksa oyunun içinde miyim anlamıyorsun hani mi? videoya girdi zannediyorsun hani ara video girdi zannediyorsun Yo, bakıyorsun oynamaya devam ediyorsun aslında yani öyle bir kurgu yapmış adamlar gerçekten çok muazzam arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde aynı 12'sinde muhtemelen biz de e, ambargo kalktığında incelememizi yayınlayacağız sizler için. Geniş bir inceleme hazırlayacağız The Last of Us Part 2 için güzel bir deneyim olacak diye düşünüyorum. Ben, ben. aynı şeyi, tecrübeyi yani bende bu Xbox var da PlayStation yok bende arkadaşlar. Xboxçıyım ben. Ee, Gears 5'te yaşamıştım. Onda da mesela bazı yerlerde hani sinematik geçiyorsun sonra tekrar kuma kumanda sana geçiyor ama <gülüyor> o kadar yumuşak ve anlaşılmaz yapılmış ki o geçişler. Tabii Last of Us'la karşılaştırılamaz diye tahmin ediyorum. Çünkü ya ben de öylecektim. <gülüyor> yani şimdi de Last of Us'la da karşılaştırılamaz. Ama yaşattığı <gülüyor> deneyim anlamında söylüyorum. Ee, ben o deneyimi yaşamıştım tabii. Senin kadar hardcore oyuncu değilim ben. Öyle bir iddiam zaten yok ama hani o deneyimi öyle hissediyorum ben. Ee, Xbox'a da gelsin böyle oyunlar? Niye gelmiyor? Ya Xbox'a ne bileyim Microsoft çok fazla sallamıyor herhalde. Yani son var güzel oyunları da. Böyle eksklusivleri var. Şimdi böyle mesela PlayStation dediğimizde aklımıza ne gelir? İşte God of War gelir. Yani PlayStation 4'ü olmayanlar da hani PlayStation'ın <gülüyor> eksklusiv oyunlarını biliyor. Nedir işte akla gelenler? God of War. işte Uncharted olsun, The Last of Us, yeni yeni. Bunun haricinde Gran Turismo serisi var, araba yarışı sevenler için. Yani akla gelen pek çok oyun mevcut. Dolayısıyla PlayStation, yani Sony bu alanda çok güçlü. İnanıyorum ben PlayStation 5 ile birlikte bu Exclusive oyun mantığı daha da büyüyerek, genişleyerek devam edecek. Ama Microsoft'un da kendisine düzen vermesi lazım. En azından ben Exclusive duyurdukları oyunları Windows platformuna getirmelerini çok doğru bulmuyorum. Çünkü insanlar diyor ki hani ben bunu bilgisayarda oynayabiliyorsam eğer, hani konsol almama gerek yok gibi bir yaklaşımla e, oyunları denetliyorlar, süzgeçten geçiriyorlar. O yüzden ben e, bu yaklaşımın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Vallahi ben ben beğeniyorum mesela ama tabii şey konusunda haklısın. Yani Microsoft'un o tarafta çok eleştirildiği bir konu o zaten. Hani eksklüzif oyun yok. İşte Forza var. Forza serisi var biliyorsun. Gears var, Halo var başka. Gears bir şey var, yok Halo, yani. evet, He, Halo var. Onlardan dışında da başka bir oyunda yok doğru düzgün. Ama şey tarafı güzeldi Xbox'ında Yani Microsoft'unda da. İşte Game Pass'te şununla bunu birçok oyunu oynayarak evet, imkanı Pass, sağlıyor. Evet Game Pass bence de çok böyle kazandıran bir e, yatırım oldu. Çünkü oyuncular ona işte 30 liralık veriyorlar. 200'e yakın oyun. Gerçekten muazzam. Malum şu anda Türkiye'de oyun fiyatları arkadaşlar. 460'larda 470'lerde. Last of Us e, öyle mesela e, değil mi? Mümkünse. E, önümüzdeki nesilde de muhtemelen 500 lira rakamları geçecek. Yani benim düşüncem bu yönde. O zaman oyun almak insanlar için iyice lüks haline gelecek. İşte o zaman şunu düşünebilir oyuncular ya Xbox One alıp Xbox Series X alıp Game Pass'te aylık abonelikle mi oyunları oynasam evet. yoksa PlayStation 5 alıp her oyun için 500 lira 600 lira para mı ödesem ki ülkemizdeki asgari ücret belli. Evet. Az çok çalışanların aldığı ücretler de belli dolayısıyla bu ikilemde ben Oyuncuların belki biraz daha böyle X kayabileceklerini de düşünüyorum. Biraz işte orada şey var yani toparlamam gerekiyorsa da şunu söyleyebilirim ben belki orada ni yani oyunun için oynadıkları da biraz alakalı. Çok böyle hani hardcore dediğimiz oyunla yatıp kalkan bir kitleyse zaten gider PlayStation'ları diye düşünüyorum. Benim Onlar hepsini fikrim. alıyor. O Switch'i de alıyor. Xbox'i evet. de alıyor. Aynen. Bir de onlar Aynen. oyunları kutulu alıyorlar. Kutulu alıyor. O ayrı bir şey. Alıyorlar böyle kütüphane, evet. kitap evet. dizer gibi. Onlarınki farklı bir dünya. Ama genel kullanıcıların hani bizim gibi daha ben mesela biraz da o tarafa daha yakınım. Genel kullanıcıların mesela öyle bir abonelik paketiyle ilerlemelerinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani oynayayım bir kere. Bir kere oynadıktan Tabii. sonra yüzüne bak ben de öyleyim. Yani hani tam oyun oynamayı seviyorum ama bir kere oynadığım bir oyunu da kalkıp psikopat gibi dört 5 kere oynayıp evet. İşte tüm özelliklerini Şimdi açayım, eşim açıp öyle ne? bir şeyim de yok yani. Bir kere oynuyorum, hikayenin tadına varıyorum. Hikaye tamam güzelmiş, iyiymiş. İkinci defaya tat vermiyor yani açıkçası. Evet. Evet arkadaşlar bir teknoloji okuyorum programın daha sonuna geldik. Normalleşme süreci yaşadığımız bu günlerde Osmanlı'na tekrar bir araya geldiğimiz için ben çok mutluyum. Yine de sosyal mesafeyi koruyarak evet, bir sosyal mesafeyi özen program yapmaya bir çalışıyoruz. Bayağı <gülüyor> <gülüyor> diyorum ben Osman'a. O şekilde çekimlerimiz devam edecek. Programımızla ilgili görüşlerinizi bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizleri YouTube kanalımızda takip edebilir ve aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Programımızın yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.